İkinci el telefon mu satıyorsunuz siz? Evet. Ama parçan yetti. Bunları arızalı. Yani parçalarını kullanabilirsiniz. İçinde çar soketini. Nereden bu, alıyorsunuz bu malzemeleri? Buradan alıyoruz pazarda. Yani sizin soketini isterseniz mesela kullanabilirsiniz abi. Şunu da kullanabilirsiniz. Hı. Peki abi. size uyarı geldi mi daha öncesinde? Yok abi. Nasıl gelmedi? Yani uyarı derken abi. Burada ya. satış yapmanızla alakalı. He şöyle. E, normal şartlarda abi. Şey değil yani, e, böyle mesela sattığın zaman Biz sana şöyle bir tane hediye verelim Ne abi bu? <gülüyor> <gülüyor> söyle ya Bak, içine bak ben... kabul edemem bir şeysi, artık kabul edemem bak. Hediye abi zaten Ya abi ya Hediye, Aa. hediye, güzel Sen burada emek veriyorsun Vallahi. Ne satıyorsunuz abla? Hiç çamaşır ne istiyorsan Zabıta bırakmıyor Zabıta bırakmıyor mu? Yok Ananıza iki kere savaşlarına aldı getirdim Biz ne iş yapıyoruz peki? Bilmiyorum ki fırtan olur Bir şey söylemeyeyim yani yani bir şey yaptığınızı bilmiyorum Abla biz görevliyiz öyle söyleyeyim Bende görevli Bizde mecburen ceza yazmamız gerekiyor Şimdi mi? Maalesef Gerçekten. 900 lira yazacağız gerçekten. Yapma, ya olayım. biz görevimizi yapıyoruz abla valla Hani biz, bizim elimizde olan bir şeydi. Yeni geldik zaten ben lan toplayın tekrar. Tekrar toplayacak mısınız? Evet, toplayın ya. Ben de tanımam onu. Ya yaslan ya ben portakalım. Tamam. Ya ya tamam, tamam. abla merak etme. <gülüyor> tamam. <çekmiş> <gülüyor> tamam abla dedim de pazarda yine saçlar. Size böyle şey mi abla? Geliyorlar ne diyorlar? Toplayın, satmayın diyorlar. Hep böyle mi yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Şuna biz ufak ufak hediyeler yaptık abla. Sen teşekkür ederim. Bakarsın. Ama yanlış bir şey yapmayın. Yok, yok. Demem, bana yanlışmış. <gülüyor> yanlış bir şey yapmayın. Yok ablayım. Yani. Hediye yok. vermek için, sürpriz, Hediye yaptık. Vermek için sürpriz yaptık. Hediye vermek için size sürpriz yaptık ya. Tamam, gene bir şey olur da yanlış bir şey yok, olur. Bak artık. içinde de bu var böyle sürpriz. Bunu size biz hiçbir şey almadan karşılıksız veriyoruz. Yani hiçbir şey yani şey etmedim. Yok, yok, yok, yok. Sizin kötü durumda kalmanızı ya da böyle size zarar vermek için gelmedik sadece Size insanların nasıl davrandığını öğrenmek için miyiz? Ama biz. çok kötü davrandılar. Yani i̇ki kere aldırıma şemülemedim ve gidemedim. Kartal defile nasıl bir amal? Ama çok tatlı bir çocuksuz yüzüzdedirli yani. ikinizin de Allah, Allah işinizi gücünüzü asgari. Allah, Allah ne mıradı duvar sever. Öyle geliyorum. Davuta geliyor malları alıp gidiyor korkuyorum. Mezbir geliyorsun. Damadım işsiz Kiracılar çocuklar. Yani olursa karnımız doyuyor, onlar da doyarlar. Gün oluyor şuradan 30 lirayla gel, 22 lira ile gittiğimde oldu yani. Vay be. Bugün kaç paran oldu abla? Bugün bir tane sattım 10 lira. Peki bugün akşama kadar kaç para kazanacaksın abla sen? Kaç lira kazanacağım? Kaba Geçen şey. hafta da geldim. Bir gün 22 lirayla gittim, bir gün geldim 45 lira aldım. Bu üçüncü gelişim artık bilmiyorum Allah ne kısmet eder. Her bir böyle günlük en fazla 20. 100 olmuyor yani 100 hiç tamamlamadım. Yani Vallahi o zaman ben sana söyleyeyim. Be Vallahi ben bunu da tutuyorum bugün daha beklenemiyor. Bugün yani. bekleme o zaman. Allah'ım yunuradım ne zaman evim ya. Uğradım, yani. Şöyle bir sürpriz sana. Allah'ım bütün ölmüşlerin yeri mekanı cennet. Bu bir abla. sürpriz yapacak onun da içini açıp bakın abla. Ay ben ne yapayım ağlarım ya. <gülüyor> ne demek ağlarım ablacım ya. Çok emek veriyorsunuz biz görüyoruz ya Allah razı yani. olsun Ne demek Allah Çok sağ olun Çok sağ olun Allah emanet olur Rabbim sizi kazadan beladan Korusun oğlum neydi? İbrahim benim, Emirhan Emirhan. Emirhan'ın yüzün nurlu zaten <Gülüşmeler> O çok... kötü insana benzemiyor evet. Peki evet. biz size ceza kesseydik çok mu kötü olurdu? Olur bizim ya yani. Biz şimdiki önce böyle orada şey gibi gezdik Gördünüz mü zabıta sandılar bizi hep Öyle. Ben de öyle sandım da. Öyle sandınız evet. korktunuz değil mi abla? Korktum, toplayacaktım hemen. Ama yüzü, ben ne bileyim bir de böyle gülüyor ya bu yavrum. Evet. Ondan dedi ki bunlar iyi insanlar, bunların zarar gelmez Kötülük yapan yüzünden belli oluyor çünkü. Değil abla? Ya. Aynen. Elinde bize bir şey gelirse bize yardım. Zawtalar bırakmıyor. Biz burada bir şeyler satarız. Hiçbir yerde bırakmıyorlar. Ya şimdi geldim bütün eşyaları toptur götürürüz. Bir tane 909 lira bir ceza zarfı verdik. ne Çok. diye yazdık esas? Sizde bir şey istemiyorum ki ben. Abla ben sana şöyle bir şey vereyim. Şimdi i̇çinde ceza. Onu ödemek durumundasınız. Ne cezası bu? Bakın. Çıkarım. <gülüyor> Çıkarım bir abla? Bu ne böyle Bu ceza işte. Biz Hı? size Böyle bir ceza vermek istedik. E bu ceza değil, size <gülüyor> ceza verdi de, Ceza işi değil. Sana teşekkür edelim de. Sıvıkınız yaptık biz size. Biz hak etmedik ama ha? biz de. Hak etmedik, siz bize verdik. Hak ettiniz, ama... siz burada 65 yaşında burada bu kadar eşya ile burada çalışıyorsanız kat... Üraniye'de geliyorum ha. O kadar yoldan geliyorsun. Size de biraz yardım yesinler. Yani bırak bıraktın da birkaç parça satalım yani. Doğru. Maist bile bağlamadı. Ben gittim, benim hiçbir şeyim de yok. Maist da bağlamadı. Ben de onunla, konuda da hiç bir şey bilemedim Abla, evet. size ben bir tane daha sürpriz yapayım mı? Çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun. Bu Allah. da sizin Allah. olsun. Görüşmek Hadi üzere da. teyze. Bir tane ceza olsun. Evet. <gülüyor> burada kim yapıyor bu işi? Peki size uyarı geldi mi burada? Yok, gelmedi kardeşim. İşe uyarı gelmedi mi siz? Yok, Allah'a emanet Burada peki satış oluyor mu? Yok ya. 100 paket maske satılıyormuş diye bize haber geldi. Harika ya. Yok kardeş. Bir tane sattım bak. Torboda. Tek bir tane mi sattın? Evet. Yani bize bunlardan günde 100 paket falan satıyor diye ihbar geldi de. O ne oluyor? onlar şimdi? Ben Mec şimdi mecbur en vermemiz bir gerekiyor er tane bizim. İşte tamam. vermemiz evet. gerekiyor. Ne yazıyor abi orada? Hediye Evet, hediye de için abi. Biz tamam. size ufak bir şaka yaptık ya. Abi tamam, nereden geldi? Ha? Nereden? Biz tamam. bir yerden gelmiyoruz abi. Size sürpriz yaptık sadece. Nereden geliyor <gülüyor> <gülüyor> mi yani? <gülüyor> biz <gülüyor> evimizden geliyoruz abi. <gülüyor> biz <gülüyor> size böyle bir şey yapalım, <gülüyor> yapalım <gülüyor> abi. <Allah Masumda. gülüyor> Aslında bizim görevimiz insanları mutlu etmek, hani iyilik yapmak. Bunu da diğer insanları aşılamak. Yani şimdi biz size iyilik yaptık ya. Yoldan geçen birisi gelecek, size iyilik yapacak. Biz bunu Herkes yapsın diye. Ha yani biz bunu abi. sağlamak amacıyla. böyle satıyor mesela. Biz dedik ya abi 100 tane satıyor. Mahsuzdan 100 tane aslında bir tane, iki tane satmış. Evet, tane. Biz de insanlara diyoruz ki burada sizin gördüğünüz gibi bu abi 100 tane satmıyor. Bir tane satıyor. Gelin sizle alışveriş yapın anladım, demek istiyor. Maksadımız farkındalık yaratmak.